Ergenliğe giren çocuklara nasıl davranılmalı? Ergenliğe kadar kendi anne ve babasını düşünen çocuk, ergenlikle birlikte kendi anne babasını başka anne babalarla kıyaslar ve eleştirir. Ergenlik dönemindeki önemli bir farklılık sosyal yaşamda yaşanır. Ailesi yerine arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ister. Problemlerini anne babasına değil, arkadaşlarını anlatmaya, onlarla paylaşmaya başlar. Ayrıca anne ve babasıyla problem yaşadığında arkadaş grubundan destek almaya çalışır. Arkadaşları tarafından beğenilmek ve arkadaş grubu tarafından kabul görmek onun için çok önemlidir. Çocukluğundan farklı olarak kendisiyle ilgi alanları ve değerleri aynı olan insanları tercih etmeye ve arkadaşlarıyla duygusal ilişkiler kurmaya başlar. Bu dönemdeki arkadaşlıklar ergenin ileriki yaşamına hazırlanmasına yardımcı olur, arkadaşlıkları sayesinde erken kendisini saygı duyulan birey olarak hissetmeye başlar. Sorunlarını kendisi ya da arkadaşlarıyla çözmeye uğraşır. Bu şekilde kendine güven artar. Ergenlik sırasındaki çatışmaların normal gelişimin bir parçasıdır. Ergenlik dönemi anne baba ile yapılan tartışmaların en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde birçok anne baba ergenin isteğini kabul etmez ve ona çocuk olduğunu söyler. Ama sorumluluklarını hatırlatırken ona çocuk olmadığını büyüdüğünü ifade eder. Bu dengesiz konuşmalar anne baba ve genç arasındaki ilişkiyi zedeler. Bu çatışmalar normal gelişimin bir üründür. Genç ergene sınırlar koyun. Ergenlik sırasında genç anne babasına karşı çıkar, onları devamlı eleştirir, farklı isteklerde bulunur ve onlara karşı umursamaz şekilde davranır. Bununla karşılaşan anne babalar nasıl davranmaları gerektiği hakkında tereddüt yaşayabilir. Bu dönemde anne babalar net ve tutarlı olmalıdır ve sınırlar oluşturmalıdır. Bu harçlığın miktarı eve geliş gidiş saatleri, ders çalışma saatleri gibi konularda yapılabilir. Ancak bu sınırlamaları yaparken önemli olan çocuğa karşı fazla baskı yapmamak, ya da çok daha fazla serbest bırakmaktır ya da bırakmamaktır. Anne babaları tarafından çok kısıtlanan ya da çok serbest bırakılan çocuklar ergenler arkadaş grubunun etkisinde daha kolay ve daha fazla kalmaktadır. Aynı zamanda değişik davranışlarda bulunabilirler. Ergenin anne babadan ayrı kendi başına bir birey olduğu kabul edilmelidir. Genç ergenin isteklerine değer vermek, bunları ifade etmesine anlatmasına izin vermek ama buna belli sınırlar koymak gereklidir. Bu sınırların nedenleri ergenle konuşulmalı, onun da fikri alınmalı ve gerekirse konulan sınır biraz esnetilebilir. Onları dinlemesini bilmek lazım. Ergenlik sırasında gençlerin anne babasından farklı olan fikirlerini anlatmaya ihtiyaçları vardır. Anne babalar bu fikirleri sakince dinlemeli, aynı fikirde değillerse... Ergeni anlamak için uğraş vermelidirler. Asla kendi fikirlerinizi çocuğunuza zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Nasıl davranacağını söylemek, öğüt vermek ergenle olan bu olumsuz etkiler. Gencin anne babasıyla hiçbir şey paylaşamaz hale gelebilir arkadaşlar. Anne baba olarak özel alan ve mahremiyete saygı gösterin. Ergenler için bir özel alanların olması çok önemlidir. Ergenlikle beraber kendi odasının kapısını kapatmaya, odasını özel bir oda olarak kullanmaya başlar. Başkalarının o olana müdahale etmesini istemez. Bu sebeple gencin odasına her zaman kapı çalarak, çalınarak girilmelidir. Odasının düzenleme biçiminde müdahale edilmemeli, ona bu konularda saygı gösterilmelidir. Hızlı fiziksel değişimler nedeniyle gençlerin duygularında da hızlı değişimler olur. Ergen bu dönemde anne babasından uzaklaşsa da onların sevgilerini anlamaya her zaman ihtiyaç duyar. Ancak anne babasının sevgisini gösterme şekilleri ergen çocuklardan biraz daha farklı olmalıdır. Sevgi sözcüklerinden ya da fiziksel dokunuşla sevginin gösterilmesinden biraz rahatsızlık duyabilirler. Bu sebeple sevginizi göstermek için genci dinlemedi, fikirlerine saygı göstermelisiniz. Onun alakalı olduğu konulara ilgi göstermek, başarılarını takdir, tebrik etmek ve yanlışlara karşı anlayışlı yaklaşmak sevgiyi göstermenin en iyi bir yoludur. Ergeni her konuda eleştirmekten vazgeçin. Ergenlik döneminde gencin giyim kuşam tarzı, iyi alanları, sosyal arkadaş çevresi, hareket ve davranışları anne babasını rahatsız edebilir. Bu dönem ergenin eleştiriye karşı oldukça zayıf oldukları ve kolay alındıkları bir dönemdir. Bu nedenle anne babalar çocuklarını eleştirmemeye, yargılamamaya ve küçümsememeye dikkat etmelidir. Ergene güvenin ve bunu hissettirin. Bu ergenlik sırasında anne babalar çocukların büyümesi ve zarar görmesiyle ilgili endişelidirler. Çocuklarının kendilerine yalan söylediğini düşünüp davranışlarına, konuşmalarına kuşkuyla yaklaşabilirler. Bu yaklaşım ergeni kısıtlamalarına sebep olabilir. Fakat genç anne babasının kendisine güvenmesini ister. Ancak bu olursa kendisine olan güveni gelişebilir. Bu sebeple anne babalar sözlerine, fikirlerine güvendiğini hissettirmeli, kuşkucu bir yol izlememelidir. Ergenlik döneminde genç arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmeye başlar. Ergenlerin bu dönemde anne babalarından biraz uzaklaşma ihtiyacı hissetmeleri normal gelişimin bir parçasıdır. Aileler çocuklarının kendilerinden uzaklaşmalarından rahatsızlık duyarlar. Arkadaşlarının olumsuz yönde etkilenmesini istemezler ve engellemek için arkadaş ilişkilerine müdahale etmek isterler. Ergenin arkadaşlarını kendi başına seçmesine izin vermemek, bazı arkadaşlarıyla görüşmesine engel olmak çatışmalara yol açar. Anne babaların arkadaşlarıyla ilgili baskı yaptığı zaman ergenler arkadaş grubunun etkisi altında daha çok kalır. Yani ters tepki yapar bu davranışlar. Bu nedenle anne babalar gencin arkadaşlarına saygı duymalı ve çocuklarına baskı yapmamalıdır. Eğer yapabiliyorsanız arkadaşları ve aileleri ile tanışmak da çocuğunuzun ilişkilerini takip etmek için uygun bir yoldur. Ergenlik dönemindeki çocuk için kendisine karşı dürüst davranılması çok önemlidir. Bir konuda samimi davranmak, çocuğu kandırmaya çalışmak, yalan söylemek... Eksik bilgi vermek çocuğu ergenin anne babasına olan güvenin azalmasına sebep olur. Gerçeği anlatmak çatışma neden olsa da size olan güvenin artmasını sağlar. Bu davranış onun büyüdüğünü kabul ettiğinizi ve değer verdiğinizi anlamasına yardımcı olur. Ona karşı dürüst davranmak onu size karşı dürüst olmaya yönlendirir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayatı daha ilginç kılan 30 garip bilgi arkadaşlar. Her videomuzun sonunda böyle